Selamlar herkese, ben Hüseyin Oçak. Hepimizi yakından e, ilgilendiren bir gelişme yaşandı YouTube hakkında. Bu videoda da ondan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere devletimiz bir yaptırım kararı almıştı. Bütün sosyal medya platformları için... Türkiye'de temsilcilik açmalarını şart koşmuştu. Bu temsilcilikler açılmadığı takdirde de ceza yaptırımlar olacaktı. En son 30 milyon TL civarında bir tane ceza kesildi. Eğer 1 Ocağa kadar temsilci atanmamaya devam edilseydi bant daraltmaya gidilecekti. Yani bu web siteler üzerinden YouTube, TikTok, Facebook üzerinden herhangi bir reklam verilmeyecekti. Şimdi e, YouTube cephesinden bir açıklama geldi. YouTube Türkiye'ye temsilcilik açma kararı aldı. Türkiye'deki kullanıcılar içeri kreçleri ve iş partnerlerine karşı bağlılığının devam etmesini belirten YouTube platformun heyecanını ve açıklığını koruyacağını da vurguladı. Yani YouTube Türkiye'ye bir temsilci atayacak Reklamlar aynen devam edecek. Bildiğiniz üzere YouTube'da video çeken, video yayınlayan, canlı yayın yapan insanların kazançları tamamen bu reklamlar üzerine kurulu. Yani bir kişi YouTube'a reklam veriyor ve YouTube oradan aldığı reklam gelirlerini gösterdiği kanallara pay ediyor. YouTube yaptığı yazılı açıklamada faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için son derece özen gösterdiğini bu kapsamda 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son birkaç aydır bütün incelikleriyle incelediğini belirterek şunları ekledi. YouTube'un Türkiye'deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube'da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel ve tüzel bir kişilik temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Acaba bu temsilci hiç tanımadığımız bir yüz mü olacak? Yani bir CEO vesaire herhangi bir eğitim almış bir kişi mi olacak? Yoksa YouTube'da yayın yapan YouTuber olan içerik üretici birisi mi olacak? Eğer öyle olursa bir kişi yani temsilci olacaksa benim tahminimce bir gerçekliği yok bunun tamamen kendi tahminim. Enes Batur belki temsilci olarak atayabilirler çünkü Enes Batur ee, bir Türk YouTuber olarak dünyada birçok başarı elde etmiş kişi ve izlenmeleri de şu an dünya nüfusunu katlamış durumda. Detaylara <gülüyor> devam etmek istiyorum. Temmuz ayında meclisten geçen 7253 sayılı sosyal medya yasası gereği sosyal medya şirketlerinin Türkiye'ye temsilci açmaları şart. Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanıdan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a önce 10'ar milyon daha sonra da 30'ar milyon TL ceza kesilmişti. Buraya dikkat edin. Şirketler Ocak ayına kadar temsilci belirlemezlerse reklam yasağına kademeli olarak da erişim hızı sınırlamasına maruz kalacaklar. Şu anda sadece YouTube temsilci atadı. TikTok, Instagram, Twitter ve Facebook temsilci atamadığı sürece Ocak ayından itibaren reklam yasağı olacak. Reklam yasağı demek bu platformlarda içerik üreten insanların gelir durumunun kesilmesi demek. Evet dostlar diyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini de aktifleştirmeyi unutmayınız. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.